düz size verdiğim ilk videoyla metamask adreslerinizi oluşturmuştunuz. Şöyle adresimizi alıyoruz. Şifremizi girelim. Şimdi burada Ethereum mainnet var. Sizde muhtemelen bunlar yoktur. Biz buraya bir tane a ekleyeceğiz. Ağ adı jores Selo diye bir platform var onun alt şimdi ne yazalım? MetaMask Alfa Joris Ne diyor? 3simple connect Tamam girelim Evet Bence Böyle yapabiliriz de böyle yapalım e, Testnet Şöyle geliyoruz metamask'a bir A ekleyeceğimiz zaman hep aynı şeyi kullanıyoruz zaten şuraya geliyoruz kapatalım. Add network diyoruz. Network name, Selo Alfa Selo Testnet. Burada bir RPC dediğimiz bu rpc önemli. Bir de bun ID numarası önemli. Selo diyelim simbole de explore yerel var mı? Varsa ol iyi olur. Olması da olur. Kaydedelim. Tamam. Şimdi bu adresimizi alıyoruz. Selo .org Developers Faucet diye bir site var. Ya yani burada testnet selo deyince de çıkar faucet musluk demek. Bütün blok zincirlerden musluktan parayı alıyoruz test parasını. Bitcoin'de de vardı hatta teknelere bakalım. Bu var, bu var. Bir de bu var. Doğru da diyoruz. Şimdi biz bekleyelim. Selo saat diyor. Bakalım gelmiş mi? Aa gelmiş çok hızlı. Gayet güzel. Bir selo geldi. Şimdi biz bu bir seloyu kullanarak şey yapacağız. Sözleşme yazacağız. Burada da Open Zeppelin kullanalım. wizard.openzeppelin.com diye bir site var. Buraya giriyoruz. Benim token'ımın adı ne olsun? Buğra Bur olsun. Sembolü de BGR olsun. Yani burada bir kripto para üreteceğiz aslında. Şu kadar da üretilsin. Bunları isterseniz açabilirsiniz, açmaya da bilirsiniz. Bizim kodumuz bu kadar aslında. Şimdi bunu Remix'te açalım. Ya biz elimizle bir kod yazmıyoruz. Bu de öyle bir şey yok. Siz sadece oradaki parametreleri giriyorsunuz. Böyle şey oluyor. Bakalım şimdi Remix'te bazen takılma olabiliyor. Ve bir şey olursa ona göre bir şey yapacağız. Bu takılmanın sebebi internet bağlantısı olabilir. Onu bir değiştireyim ben hemen. Ha takılmadı açılıyor. Tamam. İki aşamamız var aslında. Çok basit. Birisi compile yani derliyoruz. Derlemekten kastımız aslında çok tekniğe girmek istemiyorum ama bunu e, makinenin anlayacağı şey hale getiriyoruz gibi düşünün. Makine bakıyor. Sonra şuradan sola geçiyoruz. Şu üstten Wallet Connect diyoruz. Eskiden burada Web3 Injection diyordu Wallet Connect diyoruz. Yanlış mı dedik bakalım. Pardon pardon. Injected Provider Metamask diyoruz. Hmm, Coinbase cüzdana bakıyor. Coinbase'i kaldıralım bence. Varsayılan cüzdan olarak onu görüyor. Şimdi oldu mu? 44787 network doğru. Bu az önceki şeyin network'üydü. Selon'un. Şuradan başka bir ayar yapmıyoruz. Kontrat olarak burayı seçiyoruz. En alttakini. Şunu kapatalım. Deploy diyoruz. Metamask diyor ki Selo ağında böyle bir şey yayınlayacağım. Buğra diye bir kripto para. Ama bunun belli bir ücreti var. Bunu yap, yapar mısın diyor. Tamam diyoruz. Test paramızdan azalacak şimdi. Bakın. Gördünüz mü? 0.001 gibi. Diploy ettik A Gerçekten böyle bir para ürettik mi? Kontrol edelim. Nasıl ederiz? Şuna tıklarız. Explore'na gideriz. Açacak. Şöyle bir kontrat. Girelim. Kontrat. Creation diyor. Bu kontratı alalım. İçeride aktaralım. Bakalım ne olacak. Varlıklar, içe aktar, yapıştırıyoruz. Bakın BGR diye bir şey çıktı. Ve bende bu kadar var bu cüzdanda. Artık ben sizin cüzdanlarınızdan herhangi birine bunu gönderebiliyorum. Gerçi o şeyi desteklemiyor. Ama mesela şuradaki burada selo anda herhangi bir cüzdanın içerisine şöyle buradan rastgele bir cüzdan seçeyim. Bunlar posta kutusu gibi yani isteyen kişi bir şey gönderebilir içine. Mesela şu cüzdanı alalım. Yakalayamadım. Şu cüzdanı alalım. Diyorum ki buna Gönder diyorum. Yapıştırıyorum. Ne göndereyim diyor. Tabii ben şey BGR'ye tıklayıp gönder diyorum. Buna bu Buğra coin'den 100 tane gönder diyorum. Next diyorum. Confirm diyorum. Hızlandırabilirim. Biraz daha harcayıp gerek yok. Gönderdi. Bakın ben de artık bundan biraz azaldı burakoin'den. Yani sizden de uygulama kapsamında e, bunu yapmanız istiyorum. Bir kontrat oluşuyor ya şurada kontrat oluştu. Veya mesela Ahmet Coin diye bir coin oluşturdunuz seloda, onu bana gönderseniz de olur. Ya da şu kontrat adresi dediği şeyi forma girseniz de olur. Tekrar edeyim, metemask oluşturduktan sonra önce Şuradan kurulum yaptık. Şuradaki değerleri, selo test neti bakın üsttekini değil, mainneti değil, testnetin bilgilerini geldik. Buraya tıkladık. E, şu test, şuradan a ekle deyip ekledik. Birinci aşama bu. Bu linkleri koyacağım. İkinci aşamada wizard.openzeplin.com'a girdik. Erc20'yi seçtik. Coin'imizin adını, sembolünü, üretim sayısını yazdık. Buradan istiyorsanız bir şeyleri değiştirebilirsiniz, fonksiyonu ekleyebilirsiniz. Sonra bu kod durdu. Open in remix dedik. Remix de açtık. Önce compile dedik. Burada şurada yeşil tık çıktı. Sonra yeşil yere gelip deploy dedik. Ondan sonra da a geldi. Bakalım kim yapabilecek merakla bekliyorum.